Üçer Otogaz'dan herkese merhaba, ben Emrah Çelik. Ee, biz Üçer ailesi olarak, Afrika'nın o geniş düzlüklerinde yılan yakaladık. Görüyorsunuz, yılan. Tabii ki bu işin şakası, ee, kötü bir montajın nasıl olduğuna dair bir video çekmek istedik. Evet, bu gördüğünüz bir hortum. Ee, filtreye giden hortum, bunun ucunda filtre var. Ee, adam herhalde bahçe sulamak istemiş. Suluyamamış hortumu bu montajda kullanmış. Şimdi ben her zaman söylüyorum, her videomda uyarıyorum. Montaj yaparken dikkat etmemiz gereken kuralların başında hortum uzunluğu geliyor. Bu kadar hortum kullanmanın mantığı nedir? Ben şu an çözemedim. Ha, filtreye kadar bu kadar hortum geliyor. Filtreden sonra regülatöre de bir bu kadar hortum gidiyor. Şimdi e, arkadaş hortumu kesmeye kıyamamış herhalde komple kullanayım istemiş yani regülatörden çıkıp da enjektöre ulaşana kadar gaz herhalde bir 5 metre hortumu dönmek zorunda kalıyor Ben buradan müşterilere e, LPG bağlatmak isteyen insanlara hep söylüyorum 100 lirasına 150 lirasına bakmayın aracınıza dönüşüm yaptırıyorsunuz ki Türkiye koşullarında artık ucuz araç diye bir araç kalmadı Ortalama bugün bir arabanın fiyat bandı 150-200 bin lira. Dönüşüm yaptırıyorsunuz, güvendiğiniz, içinizde sinen bir yerde LPG bağlatın. Evet, bu montaj baştan sona düzeltilecek. Ee, yanlış yapılan yerler giderilecek. Müşterimize teslim edilecek. Ama gördüğünüz gibi e, Afrika'nın düzlüklerinde yılan yakalamış bir yılan avcısı gibi. Şu an çok mutluyum. İlk defa görüyorum çünkü böyle bir montaj.